Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen konusundaki özel kenarlı dik üçgenler testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda santimetre cinsinden bazı kenar uzunlukları verilen dik üçgenlerin hangisinde uzunluğu verilmeyen kenar diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. 7-25, 7-24-25 üçgeninden burası 24 çıkar. 10-26 var ortak çarpandan gidelim 2x5 burası 2x13 burası. 5, 13, 5, 12, 13 üçgeninden 2 çarpı 12 burası olur. Burası da 24 çıktı. Demek ki aynı olan kenarlarımız 24. 18 ve 30 bu 5'in 6 katı. Bu da 3'ün 6 katı. O zaman 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden bu da 4'ün 6 katı yapar. 24 yapar burası. Bu da tamam. 32 ve 40 bu 5'in 8 katı. Bu 4'ün 8 katı. 3, 4, 5 üçgeninden bu da 3'ün 8 katı olmak zorunda. Bu da 24 çıktı. Cevap eşlik yaptı. Bakalım şuraya. Burası 17'nin 2 katı, burası 8'in 2 katı. O zaman 8 15 17 üçgeninden burası da 15'in 2 katı 30 olacaktır. Diğerleri diğerleri diğer bilinmeyen kenarı 24 kenar burası 30 çıktı. Dolayısıyla cevap farklı olan E seçeneği oldu. Cevap Edremit. Geldik ki özel üçgen var. 5 13 5 12 13 üçgeninden burayı 12 bulduk. Sonra 12 var, 9 var. 9 ve 12'deki ortak çarpan 3. 3 çarpı 3 burası 3 çarpı 4 burası. O zaman burası da 3'ün katı olmak zorunda. Ne üçgeni? 3 var 4 var. 3 4 5 üçgeninden 3 çarpı 5'ten burası da 15 yapar. Yani örnek ki 15 bulduk. Geldik örnek 3'e. Bir dik üçgen var mı burada? Var. Dik üçgenin kenarı 6 ve 8 3 4 5'in iki katından dolayı 6 8 13 geni yapar burası. E burada bir 90 derece yine var. 8 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden cevabımız ne çıkacaktır? 17 çıkacaktır örnek 3. Geldik örnek 4'e. Arkadaşlar şu üçgende iki kenar var. Buraya bakalım. Burası 13'ün iki katı. Burası 12'nin iki katı. O zaman burası da 5'in iki katı olmaz mı? Yani 10. E sonra şuradaki dik üçgende de 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden x'i 6 olarak buluruz. Yani örnek 4, 6 çıkar. Geldik örnek 5'e. Dik üçgenin kenarları x artı 3, 3x ve 2x artı 7 verilmiş burada. E burada arkadaşlar normalde 2x artı 7'nin karesi eşittir. X artı 3'ün karesi artı 3x'in karesi şeklinde yapabiliriz. Ama genelde bu tür verilen şeyler özel üçgen çıkıyor. Özel üçgen var mı yok mu diye deneyeceğiz. Özel üçgen var mı yok mu diye denerken de 3 4 5 ve katları düşünülür. Bir de diğerleri 5 12 13. Yani hissedeceksiniz burada acaba hangisi? Ondan sonra 8 15 17 sonra 7 24 25 başka var mı? Bir de 1 2 kök 5 üçgeni var da var da. Ya budur 3 4 5'in katları hani burada kök 5 bir şey yok ya da bunlardan biridir. E kenarlar arasındaki ilişkiye bakarak yapacaksın. O kenarlar arasındaki ilişki şöyle bakabilirsin. Mesela burada x artı 3 iken burası da 3x olmuş. Ya da bu x artı 3'ten 3x'e ulaşmak biraz zor. Şurası 2x artı 7 verilmiş. Bu x artı 2 katının bir fazlası değil mi? Evet 2 katının bir fazlası olan var mı diye bak. 2 katının bir fazlası. Hipotönüste evet 16 17. Büyük ihtimalle 8 15 17'dir. He, bunlar olmasaydı 3 4 5'inde katlarını deneyecektim. 3 4 5'inde zaten 5 katına kadar bilmenizi de tavsiye ediyoruz. 6 8 10 9 12 15 12 16 20 ve 15 20 25 olmasına da dikkat edeceksiniz. Evet burada deniyorum. Bakalım 8 15 17 hissediyorum arkadaşlar. X yerine ben 5 koyarsam burası 8 olur. Burası 15 olur. Burası da 17 olur mu? Olur. E bizden çevre isteniyor. Çevre de 8 15 ve 17'nin toplamı yapar. 40 yapar. Normalde burada ne yapacaksın? Burada şuradaki işlemi açıp yapacaksın. A, bence hisset. Ama bak sallama değil. Bir kenar böyle 8 olsaydı hocam burası 15'tir burası 17'dir demek sallamak. Ama bütün kenarlar varken hissediyoruz. 8, 15, 17 mi? X yerine değer yazıyorum. Bütün değerler sağlarsa tamam hissiyatımız doğrudur diyoruz. Hissetmekle sallamak arasında çok büyük bir fark var. Buna dikkat et. Yani çevreyi böylelikle ne bulmuş olduk arkadaşlar? 40 bulmuş olduk. Bu tür sorularda hissetmeye de dikkat edin lütfen. Evet böylelikle şu kısmı da bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda Pisagor bağıntısının kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.